Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kaf, şanlı ve şerefli Kur'an'a and olsun ki doğrusu kafirler kendi içlerinden uyarıcı bir peygamber geldiğinde şaşırdılar da dediler ki bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi tekrar diriltileceğiz? Bu dönüş çok uzaktır. Fakat biz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 Allah iki meleğe buyurur ki, Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı nankörü. İyiliklere sürekli engel olan saldırgan şüpheciyi. O ki Allah'ın yanında başka ilah edilmiştir. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın. Yanındaki arkadaşı şeytan der ki, Rabbimiz ben ona azdırmadım.